O son geceyi bir bana sor yarasını kalbe bıraktım da silemedim Bir gecelikmiş şimdiki aşklar oturduk ama neyinize içelim O son geceyi bir bana sor yarasını kalbe bıraktım da silemedim bir gecelikmiş şimdiki aşklar Oturduk ama neyinize içelim Bana tek sigaramdan değerli olduğunu kanıtla Çok zor yapamazsın çünkü orospuluk vardı kanında Sana inanmak istedim inanamadım Güvenmek istedim güvenemedim Neyse ki sonunda direnemedin Sana nefes almak haram benim yanımda Beni yine izliyorsun Bakma her yerine pisliyorsun Ne halt ettiğini gizliyorsun da Biliyorum her çeşit istiyorsun Siktir git hadi fanusuna Sana girsin silahı da da Onda bununla yapışırken Sokakta giremezsin bir de kabusuma Baba. Bak rüya değil tüm günahı senin Yanmam ki senin cehenneminde Cenneti versen de ellerinde Sehir olur bana en nihayetinde Kaç eli tuttunla hapis ellerinde. Geri dönme bana kal yerinde Tabi bir yerim varsa bir yerim varsa Unutmak mümkün mü yaptıklarını Yüzüne tükürdüm de utanmadım Tabi değerli bana kattıkların Masal gibi geliye attıkları O son geceyi bir bana sor Yarasını kalbi bıraktım da silemedim Bir mi şimdiki aşklar Oturduk ama neyinize içeri bir bana sor yarasını kalbe bıraktım da silemedim Bir gecelikmiş şimdiki aşklar oturduk ama neyinize içelim